Avrupa'daki en büyük ülke <gülüyor> Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel, Barbara. Hatırlanır ya. Allah bilir biz karışmayalım ona Allah bilir ya 3 ya 4 Birinci olamaz Şarkıyı da dinledim 3-5 sefer dinledim Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem Allah bilir Merhaba, Merhaba. Merhabalar Öğrenciyiz galiba Evet Hangi bölüm? Okumuyorum <gülüyor> Nasıl yani hangi bölüm? <gülüyor> Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Gülmem. Yani. Neden? Her şeye rağmen. Abi, ben imamım. Ben gülmem. Ben imam... Peki bunun konuyla ne alakası var? İmam değilim gülebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir de bastı gitti ya. İmamlar gülmez. Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. <gülüyor> Ay ciddi Harun. Ay ediyor ya. Acele işte şeytan karışır. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi para piyasa yeri 67 bin lira paramı itti. İşte el iş çalışmada, işte Ece'nin zamanında bana iş yaptık. Ee, günde 4 korku yapsak, 10 korku yapsak gülük yüz para kalırdı. İşte şimdi parası böyle edici. Yani, Şurada gübre olmuş 50 milyon. Burada hayrı yok fazla. Millete karız var. Herkes kredi güveniyor. Ben kredi aklımı yok. Ben göreceğim <gülüyor> bu kadar abi. Ben geri yok. Ya, şimdi, bir şey diyeceğim ben yayınlarda böyle mi konuşuyorum? Ben yayınlarda böyle mi konuşuyorum? Doğru söyleyin. lira, nasıl 2000 lira lazım gelmiyor gelmiyor böyle bir mesaj mı verdiniz evet, cansal iç, iç, iç içeyim ben heralım var dünyanın sizi seviyorum herkese diyorum ben sev ben çok diyor sen İstanbul ben 3 ay kaldım fabrikada kırın dedim 3 2000 buraya geldim fabrikadan kıracağım gel, kırıldı fabrika adam bura geldim şey ilk gel, gel. kez görüyorum bunu. Gel, gel. bunu teşekkür ederim kolay gelsin Türkçem hali var mı yazmış ya Diagoros'ta. Beyler kısım babasını bulduk şerefe Şerim. Bilmiyorum Kasım şerefe? Merhaba. Efendim bir kadını çekici kılan 3 tane detayı söyler misin? Yani kadınlar tercihlerim arasında yok. Bu yüzden siz bana erkek sorsanız daha mantıklı. Tamam. Ya öncelikle bir erkeğim. Bir şey söyleyeceğim sadece sol taraftan mı ses geliyor? Erkek olarak bir erkeğin karıyla kıza zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani... Bir erkeği çekici kılan en güzel, en dikkat çektiğim özellik kirli sakallı olması sakal yani ha, bir erkeğin okay. makyajıdır. Bunun haricinde sakal benim için çok önemli, esmer olması da önemli. Bunun haricinde nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. <gülüyor> Sarı mikrofon Konya'da. Evet, bye bye. Askeri ücret ne kadar olmalı? Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayısında ayaktayız Askeri ücret bence 600-700 olmalı Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi çok garip bir şekilde burnum akıyor sürekli ve Yayına başlamadan önce böyle bir şey yoktu acaba alerji mi? Bir şey soracağım <gülüyor> Alerjiniz tuttu mu? Hacım korona değildir <gülüyor> Korona değildir ya Yine o ilaç... Hayır ilaç sıkmadım bu sefer. Kullanmıyorum ben. Baharda polen... Polen şeyisi çıkıyor ya, o sizde... Benim burnum da akıyor abla. Bir dakika, peçet alıp geleyim şu sağ taraftan. Allah, burnum akıyor be! Cihet, Cihet, She şey, Polen enerjimiz başladı mı? Bahar Nezle, işte polen alerjimiz başladı mı? Hani polen şeysi, bende polen alerjisi var da bayağı. Çiğet, çiğet, ben buldum. Bende de oluyor, ha okey tamam o zaman, okey tamam o zaman. Erkeklerin küpe takmaları, saç uzatmaları, büyük koymamaları, yani kara gibi giyinmeleri. İkincisi de kulağını kuyruğunu deldirmemeli, erkekli de değil. Erkek değil mi? Karı mı? Şimdi erkek... <gülüyor> Ha haklı, niye? Erkek değil mi? kadın mı? Sen kadın. Kadınlar olmuş kadın. Sen polenler yani. aynısı yani, mı oldun? Bu, ya, bu, ah pisler, ah, Çok onun üstüne bak. Zıkkım içsinler de. Ona çok kızıyorum ben. He? Hanimiş benim canım sablarım. Hanimiş benim canım sablarım. Ha bir de öyle de. Diller, pislikler. Arabanın çöpü, sigara içerler. Arabanın çöp dışarı. Lan oraya atalım. İyi mi kızım? Erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkeklerdi ben görmedim. Var mı bir senin? Varsa alnımdan öpeceğim be. Vallahi yok. İşte yok. Kısa kol aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avradı açıyor, soyuyor, sobara çeviriyor. Ondan sonra dört kızıya bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde filan bir düngül düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer avradı. Kadınlar olmuş birer herif. Şunların giydiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha. Ah. Teyze aman sen ne dolmuşsun ya Ama şöyle bir şey var cidden Harbiden hipnoz oldum ben de farkında mısınız Kadının dediklerini düşünüyorum bir yandan Şöyle bir şey var Eskiden değer yargısı Çok daha önemliydi mesela Şu an cidden bir değer yargısı kaybı var <gülüyor> ailenin babasının 5 kızı var. Evet. Birincisi Çatça, ikincisi Çeçe, üçüncü Çiçi. He. <gülüyor> evet. Dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, Paco. Nasıl mantık yürütürsünüz? <gülüyor> ne? Şimdi Çatça, Çeçe, Çiçi, Çaço 5, Mico. Mico? Doğru. Güle <gülüyor> ben. <gülüyor> Canısan, Gino. Yok gibiyim. O ya. Ne oluyor ya? <gülüyor> Korktum. Korktum abi. <gülüyor> Ufak bir kriz like aynen hakise ya. Ayna doğru söylüyor. Vallahi sert, yakışıklı böyle ki can gönülden beni sevecek, beni evet. tapacak, yürekli başk- Beni, taş... beni tapacaaah! Dinamik sert olacak, taşaklı olacak, yürekli olacak, tam dört dört dört dört olacak, gesür olacak. olacak. bu komik. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Gesür olacak. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Cesur olacak. Yine sen, ısıtan, biraz... Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Efendim Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8. Neler neler efendim. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi. <gülüyor> ya bir yürü git ne yapıyorsun oğlum? Hayatınıza şöyle girsem chat ne yapabilirsiniz ki? 7 <gülüyor> 7 8 la la Ege bölgesi Karadeniz bölgesi Abi denizanası taklit yapıyor mu sana? <gülüyor> <Yes. gülüyor> Allah'ım ya. Ne yapıyorsun? Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. <gülüyor> Kadir çok teşekkür ederim. 100 bit göndermiş. Kadir'i konuşacak saldırı. Zal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Söyleyemem. Don't söyleyemem. Don't <gülüyor> <yani> söyleyemem. <gülüyor> Ama şey Don't. Zal Topal, Esra Erol. Seda 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3 Harikasın chat Harikasın chat İşte bu benim izleyicim İşte bu benim izleyicim Abi Anna sen bize söyle demeyin de Yani ben derim çünkü kitaplarla cidden çok iyi Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3 Allah harikasın Aklıma şey geldi. İlkokul derken, ben hiç zaman tarihi sevmedim arkadaşlar. Tamam mı? Ve e, ne savaşıydı? Hoca da şöyle bir soru sormuştu sınavda. E, Balkan savaşlarını yazar mısınız demişti. İlkokul, hatırlamıyorum yani. Hayır hayır. Ben de 1. Bal Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 3. Balkan Savaşı ve 4. Balkan Savaşı yazmıştım. 1 ve 2 doğru. Gerçekten. Gerçekten bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru. Gençlik bence Bozuldu ya baya bozuldu gibime geliyor Ben öyle Ölüsem kabrime gelmeyi sevmemişsem Ne <alakalı? gülüyor> ya bir şey adamın bakışına ne olu şu adamın bakışına bakın bak, bak. nooo Baya bozuldu gibi no. ben öyle Allah <gülüyor> <gülüyor> gençlik işte böyle abi. <gülüyor> tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kadına gelmeyeceğim. İçma mam Allah. İçma. Sana söz veriyorum. Gelirsem namerdim. <gülüyor> Gelirsem adam değilim. <gülüyor> Gerçekten çok komik ya. Şunkarsan şunkar ke respa la La la seviyor musunuz? Evet. Çok seviyor musun? Evet. Aşığız. 40 yıl oldu. Peki onun için bütün fedakarlıkları yapar mısınız? Yaparız. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden yer misiniz? Acı biberinden, eşim <gülüyor> yer ben yemem. İşinizi seviyor musunuz? Seviyorum tabi. Aşık mısınız? Aşığım. Onun için her türlü fedakarlık yaparım. Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık dolusu yiyebilir misiniz? Yerim. Alalım efendim. <gülüyor> <gülüyor> biber? Abo! <gülüyor> Böyle biber. saçma bir Seviyorsun şey kriter olabilir mi evet. ya? Onun için her şeyi yapar mı Tabi ki yapardım. Tüm fedakarlıkları yapardım. Her şeyi. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ney bu kızı? kızım? Türkiye'nin en acı biberi efendim. <gülüyor> Nasıl efendim? Beğendiniz? Çok güzel. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? <gülüyor> Teyze, amel defteri has been closed. Nasıl yani? Gidiyorum. <gülüyor> Acının tatlı tevessimi yazmış Ali. <gülüyor> Öteki dünyaya yandı? Bütün hanımlara tek diyeceğim şu. Ya siz nereden hepsini ne ya? Kocanızı ne kadar severseniz sevin. Ama asla sakın <gülüyor> biberi. Bu biberi ne ise bilmiyorum. <gülüyor> yemeyin. yemeyin. Öldüm öldüm ötede gözüm bir şey görmedi. Ne adamı gördüm <gülüyor> ne kimseyi görmedi. <gülüyor> İşte burnumdan da affedersin. Burnumdan gelen acı iskut mu biber mi bu? Çok, çok teşekkür, teşekkür. Kırmadığınız için sağ olun. Ne demek? Sağ, olun. sağ olun. Çok canım. teşekkür Şöyle ediyoruz. El sallıyor muyuz? Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teyze durup dururken ne yaşadım ben falan filan bir kadın gg teyze gg. Hayır şey tatlı geliyor buna. Kadının daha söyleyeceği repliği chatin önceden yazması mesela bana çok tatlı sağ olun, geliyor. Sağ olun. Şugarsan <gülüyor> şugarsan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 Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. Teşekkür ya ederim canım çek. Neden o bu vatandaş süpürü? Yenge hanım sen atmayak ben Dur, atmayak olsam. Dur dinleyemedim Teşekkür Şu ederim korona değilim hayır. Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. <gülüyor> neden o yeri kirletiyorsun bu vatandaş <gülüyor> süpürü? Yenge hanım sen atmayak ben atmayak olsam bu kadar... Vatandaşımız ekmek nereden yiyecek? O yönden çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle işsiz kişi kalmasın diye. Eğer sen atmak, ben atmamış olsadır çöpçüz işsiz kalır. Bu niye bana mantıklı geldi? Helal ya! Bu bana çok mantıklı geldi. Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neredesidir? Daşayla, şükü. Bir de böbreği. Bayılırım. Her sabah o çukuyu yemeden duramam. Bambaşka biriz. Bunu pro'dur. Ölmeden önce daşa. Bir kadın neden macho erkek tercih eder? Macho erkek. Benim tercihim macho değil. Nasıl istersin? Belakıllı bok olsun, her işi yapsın. Çamaşır bulaşık en son çocuk yapsın olur. Çocuk da yıksıyor. Tabi yapsa niye kadınları yıklıyorlar ki? Yapabilir Amerika'da yapmışlar. Sezeryan. Bence Türk erkekler de yapabilir. <gülüyor> erkekler çocuk yapabilir. Sezeryan. Her şey yaparsa da yapabilirler. Güveniyorum Türkiye erkeğine yapar. Sezeryan. Şey olmaz ya Sezeryan lan. Sezeryan. dakikalık iş. Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebiliyorsun bana? 500 bin lira verseler, sigarayı bırakayım mı? İnsan, para için itibarı için satar mı ya? Zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Bunu... Belki <gülüyor> sigara zararlı olduğunda nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? <gülüyor> He? E nasıl olacak bu iş? Zararlı Peki mi? madem kitle zararlıysa, bu ot olarak filizleniyor toprağın içinde. Evet. E, toprağın içinde, madem ki bu haramsa, Allahü Teala onun gücü, kudreti yok mu bunu kurutmaya, bunu yok etmeye? Evet. Eee, benim. Bak, topraktan daha, daha kutsal bir şey var mı? Yok. Doğru mu? Nasıl doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil, hayır, katıyalım. Bir zombi olsaydınız ilk ya şu çok güzel, Zararlı değil mi, mi diyorsunuz? Ben de sigara içeceğim. Zararlı değil, hayır, katıyalım. Biri zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Vee? Zondi olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne <gülüyor> bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi ısırırız. Arkadaşlar. Nasıl ısırırız? Hap diye. Zombi ısırırız. Cans var. Benim arkadaş. Isırırım. Isırırım Cansarım. <gülüyor> Zompos <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim Cansavla var benim arkadaş Isırım Isır. Isırım cansavla <gülüyor> Ben eskiden sokağa çıkardım Her yerde böyleydim Arkadaşım sürekli şuraya, şuraya gidelim buraya gidelim falan ben Ama kafamız nasıl eve güzel gidelim, eve kapanacağım, kimse Şimdi var ya ben herkesle konuşurum İstediğimi yaparım sokakta dans ederim Çok güzel şarkı söylerim mesela Bak sen ne yazık ki Eskiden derdim ki dışarı çıkamam Çok çirkilim çok şişmanım İnsanlar Şişman. bana bakıyor dalga geçiyor Evde bütün gün yatakta Böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. Sabahlıyorum dışarılarda Ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Her... Bu şey değil mi ya İstanbul'a geri? Yeni... <gülüyor> Eskiden şişmanır kafası güzel. Evet ama söylediği şey doğru. Bende de böyle bir şey olmuştu. Bende de böyle bir şey olmuştu. Böyle bir dönem olmuştu yani. İnsanın işte kendini bulma aşamaları falan. Herkesle konuşabilirim. Herkesle. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar. Normal. Helal olsun ben be sana. Ediyorum, bana... Helal ne olsun be sana. Ne var lan? Dans ediyorum işte. Sen evet kafası güzel. O bir biraz sıkıntı. Keşke ayıp kafayla Yap söyleseymiş. <nerede>? Tuvalete gitmek kadar normal bir şey. Ben Sivaslıyım, yediğim malı meydanda. Uzun ince, bir yaşındasın. 21 ama 15 gösteriyorum bence. Bebek yüzüyüm falan. Herkes bir sarısı olmasaymış. Ot gibi yaşamayın. İnsanları kız erkek ayırmayın. Herkes insan. Herkesle konuşabiliriz. Biri size yaklaşınca direkt onu sizi affedersiniz ama şey yapacakmış gibi davranmayız. Ben size, herkese insan olduğu için yaklaşıyorum. Erkek kız fark <gülüyor> etmiyor benim <için. gülüyor> Yayınlayacaksınız değil mi? Instagram, Semakayçetinin takipçi Kasim'e. Umurumda değil lan. Takip edin ya da etmeyin ben. Kitap okuyorum zaten. Götü. <gülüyor> Nasıl yani? Peki bunun konuyla ne alakası var? Yani takipçi kasmak ya da kasmamanın ne alakası var kitap okumakla? <gülüyor> Yani sarışken söylediği tek şey yani haklı olarak adını söylememesine sevinmiştir büyük ihtimalle. Nasıl biliyor musun? Az önce kurduğum cümleyi sakın önemli çünkü ben de anlamadım. Böyle ama söylemeye çalıştım size hissettirerek söyledim. var bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa, tam kapı çaldı. Nişan tam olarak söyleyemedim ama. Musun? Böyle çok da böyle göbek bir. Hayır 22 bin takipçisi mi var? Vay anasını. Hani tam söyleyemedi gibi hissettim. Barbar mı zaten Evdeyiz şekiliz böyle Ha tabi ondan sonra Kapının birisi çaldı Gra Gran tuvalet böyle Böyle beyefendi biz şimdi şey Ya ben İstanbul'a Özledim ben İstanbul'a Gitmek istiyorum Beşiktaş'ta gezmek istiyorum Karantinadan Bıktım artık İstanbul'a Gitmek istiyorum çihet Çihet bıktım artık Ya Biraz paçozuz falan Herkes böyle ayağa kalktı. Ben de misafirim. Herkes böyle, tabii eyvallah dedik. Önümüzü kapattık falan. Adam kalktı geldi. Oturdu. Şeylerimizi içtik. Bir daha içtik. Adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Aynen bak siz bunları mı içiyorsunuz dedi. Ben dedi bekleyin dedi. Atın bunları dedi ya gerek yok dedi biliyor musunuz? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl? Ben hissettim şu adam an. Adam çıktı gitti. Şu an hissettim. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak, o ka başkan bir dinlesene. Ha bak bak bak bak <gülüyor> bak. Bizim de kafamız nasıl güzel biliyor mu? Adam da dedi ki. Gayet kafanız değil mi? Ya adam adam bizi çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Day biz anladık, ki, biz bu an dedi, anladık. Bu adam dedi ki, e, ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel, biliyor musun? Biz <gülüyor> bekliyoruz hala. Adam gelecek dedi ki, ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti, kapının zil çaldı mı? Çaldı. Hikayenin bütününü kaçırdım. Kapıyı açtı, biz zili açtık. Bize bekliyoruz adam getirecek. Yani kiam. Hello. Ya, day benim favorim. Hello. Uh, ya, you... bak ya. <gülüyor> Uh, can you tell me how can I get to taxi? You know. Hello. How can I get to taxi? taxi. Nasıl gidelim diyor dayı? Ya çok tatlı.